Arkadaşlar herkese merhaba, iddia tahmini kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz maç analizlerimiz Şöyle ekrana yansıtayım ben tüm neler yapmak mesela onu gösterelim Bugün Bielsku maçına karşılıklı gol var dedik arkadaşlar. Maç 1-1-1-62 oranda. Dizburg-Göl maçına 25 üst demiştik. Umea'da yanıldık. utaarat Gazmet maçına 25 üst dedik. 3-1-1-85 orandan güzel bir oran yakaladık. Yine Holston-Kilv-Hamburg maçına karşılıklı gol var dedik. Finn Harps-Waterford maçına 2-3 gol dedik. Onda yanıldık. Ve e, Patrick's Bohem's maçı 2-3 gol dedik, 1-2 de kaldı. Yine dün kanalda vermiş olduğumuz kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Onu vermiştim ben arkadaşlar sizlere. Bir önceki videoma bakabilirsiniz. Duruyor halen. Ayrıca dün yine bizim mobil uygulamamızda 7.89 oranlı konumuz vardı. Onu yakaladık arkadaşlar. Holsting'in son dakikalarda e, karşılıklı gol varına girdim. Girona'nın karşılıklı gol var ve jong bir 1.5 üstüne güveniyorum dedim ben sizlere videomda. Onu da canlıdan değerlendirdim arkadaşlar. 7.89 orandan değerlendirdik. Yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim, kontrol panelimize bakalım, 10 dakikalık video arkadaşlar, 10 dakikalık video ortalama görüntüleme süresi 2 dakika, videolar ileri sarıla sarıla maalesef hiçbir şekilde izlenmiyor, maçlarımı bu şekilde vereceğim ben de ekrana yansıtmadan. 96 kişi izlemiş şimdiye kadar 14 kişi beğenmiş bence emeğe saygı yok neyse çok önemli değil maçlarımı vereceğim şimdi arkadaşlar değerlendirmek isterseniz bol şans diliyorum İlk maçım saat 21'de başlayacak arkadaşlar. Cheltenham, Norwich City, U21. Ben bu maçla ilgili tahminim e, yaptığım analizler karşılıklı gol var olacağı yönünde. Poponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Rochdale, Salford City. İngiltere Tropik Kupası Yine bu maça ben karşılıklı gol var düşünüyorum. 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz. Yalnız bugünkü maçlara çok çok dönmüyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Kupa maçları hep e, hani boş geçmesin diye paylaşıyorum ben. 3. maçımız İngiltere Tropik Kupası'ndan Portsmouth West Ham United, West Ham U21. Yine karşılıklı gol var arkadaşlar. Bir elli oranda değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Bu maç 2'den bir olabilir, olabilir diyorum, olacak demiyorum arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Olabilir bu maç 2'den bir. Yani sistem onlarında değerlendirebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bir sonraki maçımız yine 22'de başlayacak. İngiltere Ulusal Lig'den Boreham, Wood, Bagenham, Red. Ben bu maça 2.5 üst düşünüyorum arkadaşlar. Siz de benim gibi düşünüyorsanız 2.5 üstünü değerlendirebilirsiniz bu maçın. Kuponumu vereyim arkadaşlar. 3.37 oranlı kuponum var arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Saat 22'de başlayacak Rochdale, Salford City maçı karşılıklı gol var. Yine saat 22.30'da başlayacak Bradford-Oldham maçı 2.5 üst 1.50 oranı var. Saat 22:45'te başlayacak Fleetwood Sunderland maçı karşılıklı gol var. Bu üç maçımızı değerlendirebilirsiniz bugün. Bradford Oldham maçını iki buçuk demiştim arkadaşlar. Bir sonraki maçımıza geçelim. 22:45'te başlayacak Fleetwood Sunderland maçına karşılıklı gol var düşünüyorum ben. Değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz bir kuponunuzda. Bir sonraki maçım toplamda 8 tane maçım var. İngiltere Ulusal Lig Kuzey'den Darlington Boston United maçı bu maça 2.5 düz düşünüyorum. 1.50 orandan değerlendirip değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Ve son maçımız yine aynı ligden İngiltere Ulusal Ligden Gattes Harp Aston maçı. Biliyorum böyle çok zor oluyor. Ee, ama maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuna bakın. 96 kişi 10 dakikalık video 22 İki dakikaya iniyor arkadaşlar. ileri sara sara. Maalesef emeğimiz boşa gidiyor. Ben de bu yüzden maçlarımı bu şekilde vereceğim artık. Zor olacağını biliyorum ama yapacak bir şey yok. Evet son maçımız Batis Hat-Curzon-Asto maçı. iki buçuk üst düşündüğüm bir başka maç. Bunu da bir başka kuponunuzda değerlendirebilirsiniz dediğim gibi e, bu maçlara çok çok güvenmiyorum e, maçları olduğu için biraz temkinli davranın yüksek basmayın asla milli araya geçeceğiz arkadaşlar e, milli maçlar var videolara ara verebilirim çünkü tanımadığım takip etmediğim e, ligler var o yüzden bu e, Milli maçlarda belki belki videolarım olur. Hani güvendiğim olursa sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Kimseyi yanıltmak istemiyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz bol şans diliyorum. Bol kazançlar.